Arkadaşlar merhaba. Elektriği anlayabilmemiz için önce arka planındaki fizik ve kimya hakkında biraz bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Bu nedenle her maddenin yapı taşı olan atomu incelemekle işe başlayabiliriz. Bütün maddeler atom adını verdiğimiz sürekli hareket eden sayısız küçük parçacıktan oluşur. Her elementin atomu kendine özgüdür. Dolayısıyla farklı elementlerin atomları da birbirinden farklıdır. Bir atomdaki en ufak bir değişiklik davranışında büyük bir fark oluşturabilir. Saf oksijeni soluyarak yaşayabilirsiniz, ancak saf azot içeren bir atmosferde hayatta kalamazsınız. Oksijen metalin paslanmasına neden olur, ancak azot olmaz. Odun saf oksijen atmosferinde yanar, ancak saf azotta tutuşmaz bile. Bununla birlikte hem oksijen hem de azot oda sıcaklığında ve basıncında gazdırlar. Her iki gazında rengi veya kokusu yoktur. Peki her iki maddede gaz oldukları halde onları farklı kılan nedir? Bu iki madde farklıdır, çünkü oksijen 8 protona sahipken azotun sadece 7 proton vardır. Doğa, atomik yapıdaki küçük bir değişikliğin bir maddenin davranış biçiminde büyük bir fark oluşturduğu sayısız örneğe sahiptir. Bazı durumlarda bu tür değişiklikleri atomlar üzerinde zorla gerçekleştirebiliriz. Örneğin nükleer füzyon reaksiyonunda hidrojenin helyuma dönüşmesini sağlayabiliriz. Bazı durumlarda ise küçük bir değişiklik o kadar büyük farklar oluşturur ki, Bugüne kadar insanlık böyle bir değişikliği gerçekleştirememiştir. Örneğin koşunun altına dönüşmesi gibi. Bir atomun çekirdeği bir elementin kimliğidir. Atom çekirdeği her ikisi de inanılmaz yoğunluğa sahip olan proton ve nötron olmak üzere iki tür parçacık içerir. Bir çay kaşığı proton veya nötron tonlarca ağırlıkta olabilir. Protonlar ve nötronlar neredeyse aynı kütleye sahiptir ancak protonda nötronda olmayan elektrik yükü vardır. Evrendeki en basit ve en bol element olan hidrojen, bir adet proton içeren bir çekirdeğe sahiptir. İkinci en yaygın element helyumdur. Genellikle bir helyum atomunun iki proton ve iki nötron olan bir çekirdeği vardır. Güneşin içinden nükleer füzyon, hidrojeni helyuma dönüştürerek güneşin parlamasını sağlayan enerjiyi üretir. Evrendeki her proton, diğer tüm protonlarla aynıdır. Nötronlar da protonlar gibi birbirine benzeridir. Bir elementin çekirdeğindeki proton sayısı yani atom numarası o elemente benzersiz bir kimlik verir. Çekirdekteki 3 protonla oda sıcaklığında oksijen veya klor gibi gazlarla kolayca reaksiyona giren hafif bir metal olan lityum elde ederiz. Çekirdekte 4 proton olduğunda oda sıcaklığında yine hafif bir metal olan berilyum elementi oluşur. 3 proton daha eklersek oda sıcaklığında bir gaz olan azotumuz olur. Genel olarak bir elementin çekirdeğindeki proton sayısı arttıkça nötron sayısı da artar. Bu nedenle kurşun gibi yüksek atom numaralarına sahip elementler, karbon gibi düşük atom numaralarına sahip elementlerden çok daha yoğundur. Bir elinizde kurşun, diğer elinizde benzer boyutta bir kömür parçası tuttuğunuzda bu yoğunluk farkını hemen fark edersiniz. Oksijen gibi belirli bir element için nötronların sayısı değişebilir. Ancak nötron sayısı ne olursa olsun element atom numarasına bağlı olarak kimiliğini korur. Farklı sayıda nötron, belirli bir element için çeşitli izotoplara neden olur. Her elementin doğada en sık meydana gelen belirli bir izotopu vardır. Ancak tüm elementlerin çoklu izotopları da vardır. Bir elementin çekirdeğindeki nötron sayısının değiştirilmesi, elementin ağırlığında ve yoğunluğunda farklılığa sebep olur. Bir elementin atom ağırlığı, yaklaşık olarak çekirdekteki proton ve nötron sayılarının toplamına eşittir. En çok bulunan karbon izotopunun atom ağırlığı 12'dir. Biz buna C12 ile sembolize edilen karbon 12 diyoruz. Ancak daha az bulunan bir izotopun atom ağırlığı 14'e çok yakındır. Bu yüzden buna karbon 14 diyoruz ki bu da C14 ile sembolize edilir. Bu dersimizde evrende bulunan bütün maddelerin yapı taşı olan atomu tanıdık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.